Evet arkadaşlar 12 Ocak 2019 Cumartesi formülüne hoş geldiniz. Burada farklı bir yöntem, farklı bir formül var. Ee, videomuzun ikinci yarısında ikinci bir formül var. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakın sol tarafta maçları yazdık. 104, 106, 105, 112, 113. 5 tane maç seçtik arkadaşlar. Şimdi 104. maça 2 ihtimal 0 ve 1. 106. maça 0 ve 2 ihtimal e, 0 ve 2. Bunlar hep ilk yarı sonuçları. 104 ve 106. Niye ilk yarı sonuçları oynadık? Arkadaşlar 104 ve 106 ortada maçlar. Yani Ganyanları ortada. Herhangi bir takıma az Ganyan verilmemiş. Ortada maçlar bunlar. Bu ortada olan maçlarda Ganyanlar eşit olan maçlarda 3 ihtimalde mesela 1-2-20-0-3-2-2-30 diyelim ki. Mesela bu tip maçlar arkadaşlar oynuyorsunuz. 104 ve 106 bu tip maçlardan. Bunlar genellikle... İlk yaraları sıfır biter arkadaşlar. Biz burada şansımızı artırmak için e, 104'te 01, 106'da 0 kullandık. Şimdi burada 4 kolon var. 4 kolonda bu maçları değiştireceğiz. Devamında var. Toplam 8 kolon arkadaşlar. Fakat bu 3 misli 1'e yapsanız 8 maçı verdiğiniz parayı 4'e 5'e katlama şansınız var. En altta bir maç daha var bakın. 113 onu da Ganyan'a artsın diye yazdık. İsterseniz yazmayabilirsiniz. Şimdi bunun aynısını da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat e, değiştirebilirsiniz de ama sistem bu iki tane maçı ilk yarı ikinci yere oynuyoruz bakın sıfırlı oynuyoruz niye Çünkü sıfır ritme çok yüksek e, Ganya'nın ortak olan aynı olan birbirine olan ortak ortada olan maçlarda 104-106 böyle maçlar 1-2'de 104-01 dedim şansımızı artırmak için 106-02 dedim Bunlar hep ilk yarı sonuçları 105-2-3 gol dedim arkadaşlar Şimdi 112'ye de üst dedim. 113'e de 1-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Şimdi 105'e baktığınızda bazı maçlar mesela alt der arkadaşlar. Fakat 3 gol de atılabiliyor. Hiç belli olmuyor. Bazılarına da mesela üst diyor. Alt bitebiliyor arkadaşlar. O yüzden şansımı artırmak için böyle yaptım. Siz de maçları bu şekilde seçin. İster bunun aynısını oynayın. İsterseniz de aynı sistemde başka oynayın. 5 tane maç seçeceksiniz. 2 tanesi... İlk yaralar olacak. İki şer ihtimal. Bir tanesi gol e, sonucu. Bir tanesi de alt veya 3. Bir tanesi de çiftli şans. Şimdi bakın 104. Birinci satıra bakın. 104. 0 0 1 1. 4 e, tane kolon yukarıdan aşağı. 4 tane kupon yukarıdan aşağı. Birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon, dördüncü kupon diye yazıyor. Birinci satıra 104 0 1 dedik ya arkadaşlar. Bakın ilk yarı işaretleyeceksiniz. 0 0 104 1 1. Yan yana yazdık. İkinci satıra geldi. 106'ya ne dedik? Bu da yine ilk yarı sonucu arkadaşlar. 0 ve 2 dedik. Hemen devam ettik. 106 0, 106 2 dedik. Üçüncü satıra geldik arkadaşlar. 105. Banko 2-3 gol. Bakın 4 sat satırın üçüncü satırın komplesine 4 kupona birden 2-3 gol dedik. 112'ye üst dedik. 4 kola birden yine üst dedik. 4, yan yana dördüncü satıra bakın. 112'ye üst dedik. 4 tane. Altına 5'e geldik. Beşinci satıra 113'e bir iki çifte şans dedik. Niye bir iki çifte şans? Bu da ortada bir maç ee, ve maçlar %90 berabere bitmez arkadaşlar. Sonuç olarak 1 ya da 2 gider. Onun için 1 2 yaptık. Çifte şans 4 tane yazdık yan yana. Şimdi bu ilk 4 kupon şimdi ikinci 4 kupona geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar biraz önce 104'e 0 1 demiştim. Hemen sol tarafa barım. Bakın burada 0 2 şansını kullanıyorum. Yine ilk yarı. 106'ya 0 2 demiştim. Şimdi burada 0-1 kullanıyorum. Yani külahı ters çevirdik arkadaşlar. Fakat sıfırları değiştirmedik. Çünkü ilk yarı 0 bitbolası yüksek bu ortada olan maçlarda. Şimdi biraz önce 100-5'e 2-3 demiştim arkadaşlar. Burada üst dedim. Mesela 3 gol olursa hem bu tutar hem öbürü tutar. 112'ye biraz önce üst demiştim. Burada 2-3 dedim. Mesela 3, 3 gol golirse ikisi birden tutar. Alt gelir gelirebilir mesela. 2 gol de olabilir. Onun için böyle yazdım. 113'ü banko geçtim. İsterseniz 113'ü yazmaya da bilirsiniz. Ama yazarsanız alacağınız para artar. Şimdi ikinci dördünlük dört kupon burası. Yukarıdan aşağıya yazıyor. Şimdi değiştirdiklerimizi bu kombinasyona uyguluyoruz. Arkadaşlar şans işidir ama aynı zamanda kombinasyon matematik işidir. 104 bakın birinci satıra. iki tane 0, iki tane iki. Sıfırla 2'yi seçtik. Bunlar ilk yer sonuçları. Birinci satıra bakın. İkinci satıra bakın. 106, 0, 106, 1. 106, 0, 106, 1. Yan yana yazdık. Üçüncü satıra bakın 105'e deminden 2-3 gol ediydik. Burada komple üst. 4 tane üst yan yana 3. satır. 4'üncü satır 112 biraz önce üst ediydik. Burada 2-3 gol. 2-3 gol 112 komple yazdık. 1-2 113-1-2 çifte şanslıymıştık. Burada komple bunu yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu 12 Ocak Cumartesi'nin arkadaşlar e, formülü. Pazar formüllerini de çekeceğiz yayınlayacağız. E, bir tane formül yayınladım Cumartesi'yle ilgili.